Duvarların renginden bahçenin peyzajına, çevre düzenlemesine, çocuğun isminden gideceği yaz okuluna her şeyi konuşmak, bilmek ister. Doğalmış çocuğunuzu almayı düşündüğü oyuncak ara bunun yaşar. Yengeç kadını sever, besler, büyütür. Ailesinin tüm ihtiyaçlarını her zaman karşılamak için bugünden hazırlığını yapar, planlarını kurar. Sevdiğinin gözüne toz kaçmasın, ayağına taş değmesin yemesin diye kendini feda eder.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 Hayatlarının her anında, her anında, yanlarında olmak isteyecek ve onları hep mutlu görmek için uğraşacaktır. Bu kadar fedakar ve kendine ödün verme açık insanlar tabii ki bulmak zor. Şanslısınız diyebiliriz. Kesinlikle evi onun sığınağıdır. Ev onun için dekorasyonu veya genişliği ile bir yer değil, insanları hava alacak bir yer değildir. Adeta yengeci kabuğudur evi. Kutsal saydığı mekanıdır çünkü...